çok çekişmeli geçeceğini biz biliyorduk, rakibimizi de tanıyorduk. Öncelikle rakibimizi kutluyorum, çok güzel bir mücadele verdiler, ellerine sağlık. Biz hazırlandık, geldik ve elimizden geldiğince de yapmaya çalıştığımız şeyleri uyguladık. Biraz şansımız da bizden yanaydı, iyi bir mücadele ve güzel bir sonuç oldu. Buradan bir de Gazi Üniversitesi'ne bir mesaj verecek olursanız neler söylemek istersin? Biz Gazi Üniversitesi'ni gözümüze kestirmiştik zaten. O yüzden hazırız şimdiden onu söylüyorum. Bizi beklesinler. Başarılar diliyoruz Yok bizler de. Çok teşekkür ederim. Herkese başarılar. Sevgili izleyenler günün ilk karşılaşmasına Meteksan Savunma Galip Arlan tarafta ikinci karşılaşmada görüşünceye dek hoşçakalın. Veli Ankara 6 sezonda playoff mücadelesine Asalsan takımı. Türk aktör karşısında Galip ayrılan taraftı. Yine kıyasaya bir mücadele vardı. Kazanan Asalsan oldu. Yanında da şimdi galibiyeti mimarlarından Batuhan var. Öncelikle tebrik ediyorum galibiyetten ötürü. Artık rakip Türk Telekom ama buradaki maçta yarı final kadar heyecanlıydı. Neler söylemek istersiniz? Aa, öncelikle tüm takım arkadaşlarım ve rakibi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel maçtı. Kıyasaya bir mücadele oldu son topa kadar. Daha inanılmaz yorulduk. Ya gerçekten playoff'un şeyini çıkarıyoruz şu anda. Ya şimdilik hedefimizde bir en azından bir aksaklık olmadı yarı finaldeyiz mutluyuz. Yarı yani final eşleşmesi de final eşleşmesi kadar değerli diyorum çünkü evet, Türkiye Telekom evet. rakip. Neler söylemek istersiniz? Bak, grup maçında aslında farklı bitti ama karşımızda farklı bir rakip olacağına eminiz. Haftaya da gerçekten çok zor bir maç bizi bekliyor. Bakalım. Evet. Başarılar diliyoruz bizlerde. Sevgili izleyenler, Aselsan takım Galip Aylağ'ın tarafta günün üçüncü karşılaşmasına görüşünceye dek kalın Herkese basketbol severler, CHB'li Ankara kurumlar basketbol liginde çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Az önce yine çok güzel bir karşılaşma izledik. Havelsan, Roketsan takımları karşı karşıya geldi. Yarı finale yükselen takım Havelsan oldu. Havelsan'ın başarılı ismi yanımızda. Neler söylemek ister kardeşim? Abi çok keyifli bir maçtı. Çok başa başa dedi. Ee, yani yarı finali kaldığımız için mutluyum. İstediğimiz oyunu bazı periyotlarda oynadık, bazı periyotlarda oynayamadık. Yaz çok başarılıydın. Benim görebildiğim kadarıyla 30 küsür sayı ürettin ama şu an için tam skor aklında değil. Sen aynı zamanda bugün double double yaptın. Onu da gördüm. Hem reboundlarda çift taneye ulaştın, hem sayı anlamında. Abi, evet ama şey takımca bence çok güzel oynadık. Yani sonunu getirdiğimiz için çok mutluyum. Çok keyifli maçtı. Özellikle son 4 saniye, 4 saniye kala bir sayı farkla Raketsan <gülüyor> öndeydi. Eee evet. kaptan Or herhalde Yiğit devreye evet. girdi o arada. Evet. Bir sayı, sonrasında bir faul. Top hakkı olduğu için faul almaya gittim ben orada. Ama hani en sonunda doğru pası bulduk, doğru oyunu oynadık. Yani <gülüyor> çok iyi oynadınız. Çok... Tebrik ediyorum. Teşekkür Hak ettiniz. Raketsan da iyi oynadı. Evet, Ama kısmetsizeymiş. Şimdi yarı finalde saç Tusaş var. Tusas'la oynayacaksınız. O maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani iyice hazırlanacağız. Önümüzde bir hafta var. Ee, antrenman programımız belli. Güzelce çalışacağız, hazırlanacağız. Bakalım. Başarılarınızın devamını diliyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek sağ üzere, ya, sağ olasın. Teşekkürler. Evet, yarı final karşılaşmaları oynanacak haftaya. Birazdan bir çeyrek final mücadelesi daha var. O maçtan sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbolseverler, CHB'li Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi'nde son yarı finalist az önce belirlendi. STM Vakıf Bank maçının sonrasında STM takımı yarı finali yükselen bugünün son takımı oldu. Yalçın yanımızda STM'nin başarılı oyuncusu. Yalçın tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkürler. Ee, zorlu bir maç oldu. Çeyrek final, yarı final bunlar zaten hep zor geçen maçlar olacaktır. Bugün de eksiklerimiz olmasına rağmen antrenman da çok yapamadık. Ama maça iyi hazırlandık. Ee, sonuçta galibiyeti ha hak ettik. İyi mücadele oldu. Karşı takımı da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Biraz sert bir maç oldu. Ee, takımı tebrik ediyorum. Hepsi çok özverili oynadı. Teşekkür ediyorum bunun için. Haftaya Türkiye Petrolleri ile yarı final mücadelesi neler söylemek istersiniz o maçla ilgili? Türkiye Petrolleri daha önce de oynadık. Birazcık daha çalışmamız gerekebilir. Ee, Eksiklerimizle geldiği zaman daha diri, daha dinç bir takım olacağız. İnşallah kazanacağımızı ümit ediyorum. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür Başarılar Teşekkürler. diliyoruz. Sağ ol ya. Teşekkürler. Evet artık haftaya yarı final mücadeleleri var. O karşılaşmalarda görüşünceye de hoşçakalın.